yaptığımız çalışmalarla ilgili hem Ankara'da bir başbakanlık toplantısında tabii ikimiz de birlikte yapmış olduğumuz bakan ziyaretleriyle ilgili. hem sizden hem sizden olduğu nasıl teşekkür yapacağımızı bildirmek için. Eee malumunuz zaten ziyaretle yürüyeğimiz projemiz var. Devam eden büyük projemiz var. Bunların içerisinde hem hastane yeni yapılacak çalışmalarımız. Eee ayrıca obanelen bölümünde yakılan kütüphanemiz Askeri olduğu yerdeki Spor testisimiz orada yapıldı. Tekstil kentimiz ondan sonra o da bitme aşamasına geldi. Bunlarla ilgili çalışmalarımız zaten devam ediyor. Daha önce biliyorsunuz beraber açılışını gerçekleştirdiğimiz Sihir, Şirman, Şirman, Ervari yol çalışmaları bir şekilde devam ediyor. kurtalan yolu projesi yol çalışmaları bir şekilde devam etmekte. Bunlar ne kadar gecikmişse de şu an için çok hızlı bir şekilde çalışmalar yürütülmekte. On haricinde bizim e, si̇i̇i̇t erup, erup e, bana fındık yolu çalışması daha önce bir sekreye uğramıştı, kısa bir süreyle e, durdurulmuştu. Fakat o projede ihale, projede, ihale projede, bitti. Şu an ikinci etap, yolun ikinci etapı yapılıyor. İnşallah 300 iş günü içerisinde tüneller ve oradaki yol bağlantıları bitmiş olacak. Ve inşallah onlar da müşterilerimizin hizmetine açılacaktır, kısa süre içerisinde. Tabi biz ilimizin sorunlarının üzerindeki sorunları örtmekte uğraşmıyoruz. Bu ilimizin problemleri çok iyi bir şekilde biliyoruz. Bunu, biliyoruz. Bunu da vekilimizle birlikte, belediye başkanlarımız, teşkilat üyelerimizle birlikte sık sık yaraya gelip ilimizle ilgili projeleri e, gündeme getirip bunları gerekli yerlere e, sunuyoruz. Bu hafta içerisinde Samsun vekilimizle birlikte hem Geçik Sıvı Bakanımızın, hem Çevre Şehircilik Bakanımızın hem de Tarım Bakanlığı ziyaret etti şu an sirkinin en önemli projelerinde yürüten bakanlıklar bunlar. Genç ee, spor Bakanlığı'nız biliyorsunuz burada ee, hem yapılan kültürel faaliyetler, sporlu faaliyetler ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar var. Ee, Tarım Bakanlığı'nımız taleplerimiz vardı biliyorsunuz sirkine mikro projelerden bir tanesi olan e, daha önce sularda falan baraklı su barınık türü sularda falan botan köprüsü vardı. Biz botan köprüsü ve oradaki yol çalışmalarıyla ilgili Bakanımız taleplerimizi ilettik. İnşallah bu ay içerisinde kendisini de davet ettik. Gelecek kendisini de yerinde görmek istedi. Gelecek orada yeri görecek. Proje ihalesi zaten devam ediyor. Bortan köprüsünü. O da çok kısa bir süre içerisinde inşallah biterse Sayın bakalım da davet ettik. Oradaki sıkıntılarımızı da görsün istedik. Yerinde görsün istedik. Çünkü bazı şeyleri anlatırken sadece anlatmak yetmiyor. Gelip yetkililerin de orada görmesi gerekiyor bu problemi. Biz de vekilimizle birlikte bu problemin ortadan kaldırılması, kısa bir sürede ortadan kaldırılması için Sayın Bakanımıza ziyarette bulunduk. Sayın Bakanımız inşallah ekibiyle birlikte, ilgili genel müdürler, bakan birlikte bu ay içerisinde bizleri gelip ziyaret, ziyaret edeceğini, o bölgeyi de ziyaret edeceğini, bölgedeki problemleri de inşallah çözeceğini dile getirdi. Bizim temennimiz bu yönde. Ee, onun ahalicinde Çevre Şehircilik Bakanımızın biliyorsunuz ki yürütmüş olduğu kentsel dönüşüm projesi var. Kentsel Dönüşüm Projesi'nin de artık biraz daha hızlandırılmasını talep ettik. E, tabii orada bizlerin vatandaşların ve bizlerin de biraz eksikliği var. Şöyle eksikliği var, e, orada kurulan ofisimiz var fakat ofisimize çok fazla müracaat yapılmamış. Çok fazla müracaat olmadan dolayı e, orada bazı aksıklıklar ve e, zaman olarak zaman kayıtlarımız oluşuyor. Ama inşallah Bakan Bey bununla ilgili de bir çalışma yürüttük. E, çalışmaları çok hızlı tam ulaştırma kararı alırıp. Çok hızlı bir şekilde bunu e, hayatta geçirecek. Temelimiz bu önde. Başkanımızın az önce azettiği ettiği gelişmeleri çok bizim aslında internet hesaplarımızdan değinliyoruz. Hani bir fakir var, kuyasında bir ses geliyor. Diyor ki evinin öndeki kayayı itekle diyor. Bak, bu duymuşsunuz. Fakir altı ay boyunca yoksul 6 ay boyunca o kayayı ne yapıyorsa ne ediyorsa hiçbir türlü o kaya yerinden bir santim bile teplenmiyor. Rüyasından tekrar vazgeçerken rüyasından bir ses ona diyor ki Tekrar niye vazgeçtin diyor, niye vazgeçtin? Diyor. diyor ben altı ay boyunca itek edeyim bir santimler burada Ama diyor bak altı ay boyunca Sen o kayayı teklemekle fazlaların gelişti, yeni aletler icat ettin. Şimdi yapacağın tek şey ya Allah deyip Başlayacaksın. Kaç sabah diyor ya Allah deyip o altındaki mücevheratın altını buluyor. Biz de 20 yıldır altyapımızı yaptık. Teröre rağmen, buradaki ihmakallığa rağmen, gelişmişsizliğe rağmen, beyin göçümüzün dışarıya e, göç vermesine rağmen, zengin iş adamlarımızın, sermayemizin, kapitalimizin buradan göç etmesine rağmen direndik tevazu bir şekilde, hiç kibirlenmeden SİİT'le ilgili ne söz vermişsek, ne yapılması gerekiyorsa hepsi planlı bir şekilde yürüyor, yürümeye de devam edecek inşallah. Bugün Siirt'te Hamdosun Siirt Merkez belde ve ilçelerde her tarafta şantiyemiz var. Yollarda var, tekstil atölyelerinde var, gençlik merkezlerinde var, spor faaliyetlerinde var. Her alanda vatandaşımızın işini kolaylaştıracak, İslam'a yönelik her türlü çalışma devam ediyor. Sadece bu alan içerisinde bile şimdi bu da oturacağım aklıma geldi. Burada yakında bir yurt halesi yapılacak inşallah. Altyapısı, üst yapısı hepsi bir şekilde projeleri tamamlanmak üzere Büyük bir temel 2-3 temeli atılacak. Buradaki esnafların çoğu bu konuda yani elden mutluluk içerisinde. Çünkü herkese faydası olacak. Bin kişinin gidip çıkacağı işte 500 kız, 500 erkek ve tabu, kışta Bunların hepsi buraya bir ekonomik katkı sunacak. Şurada hemen Tarım İl Müdürlüğü Finansı var. Dün oradan geçtik, 4. katı bitirmiş, kabasını bitirmek üzere. Onun hemen altında ağaç ve e, tarım müzemiz var bitmek üzere peyzaj mimarisi yapılıyor. içerisinde donatım yapılacak. Onunla ilgili biz başkanımızla bakanımıza gittiğimizde o da ufak bir miktarda bir para ihtiyacımız var. İç donatımla, da ilgili o da inşallah tamam dedi. Onun hemen karşısında jandarmadan aldığımız lojmanların yıkımı başladı. O da kabası çıkıyor. İkinci katı çıkmış herhalde. Spor çok güzel spor tesisi. Onun hemen karşısında Orman İl Müdürlüğüne ait o eski bina. 1950'lerin 60'ların bilası yapıldı biliyorsunuz. O da dördüncü kata ulaştı. Hemen onun ııı e, kütüphanemiz Türkiye'nin en büyük milli halk kütüphanesi. Halk kütüphanesi. Çünkü Kobani'de yapılan ııı e, kütüphanemizin daha büyüğünü yapmak zorundayız. Devlet olarak bu devlet olarak da bunu biz arzu ettik. Çok güzel bir kültür imidiyonumuz konferans salonları orada da inşaat devam ediyor. Yani her alanda Siirt' hızlı çalışmalar var. İşte Caddesi'nde herkesin dilinde, herkesin sıkıntısı olan o iş merkezde, işhanı da yıkıldı. Onun da herhalde temeli atıldı. Havası çıkmaya başladı. Yani humalı bir şekilde her alanda çalışma yapıyoruz. Ve bunları yaparken de hakikaten tevazu içerisinde ve hizmet aşkıyla yapıyoruz. Hiç kimsenin ne konuşmasına bakıyoruz, ne arkamıza, ne önümüze bakıyoruz. Biz direksiyondayız, direksiyonda ve mahallede oturanlar hiçbir zaman arkasına bakmaz. Çünkü baktı mı arka, kaza yapar. Biz önümüze bakıyoruz. Yapılan konuşmaları, yapılan dedik hodları, hizmetle ilgili veya başka şeylerle ilgili hiçbir şeyi biz hala almıyoruz. Artık biz bu şarttan sonra buna da hala alacak durumda değiliz. Biz önümüze bakıyoruz. SİİİT'le ilgili ulaştırmada, sağlıkta, ekonomide, kültürde, sporda her alanda muhakkak bir yatırımımız var. Ve bunlar yavaş yavaş artık gözüküyor. İstilam konusunda sıkıntımız vardı. Tekstil kentlerle bunu gidermeye çalışıyoruz. Arkasında çok büyük yatırımcıra gelecek. Yani sadece tekstil düşünmeyin. Şimdi ayakkabıcıra sırada. fermuarcılar dışarıda. O geldiği zaman düğmeciliğe gelecek. O geldiği zaman başka iş alanları gelecek. Ve her alanda inşallah SİİT o hakkı O mutluluk vereceği, herkesin İslam'a girdiği, herkesin işsiz olmadığı, aynı zamanda %18'in indiği bir silt olacak inşallah. Olarca i̇l başkanımız, belediye başkanımız, ilçe başkanımız, hepimiz birlik, beraberlik içinde memlekette hizmet etmeye çalışıyoruz. Yaptığımıza da inanıyoruz. Çok güzel şeyler de yaptı, yapacağımıza da inanıyoruz. Şu anda çok şeyin temeli atıldı. Belki bir sene sonra biter, iki sene sonra biter. Ama sonuçta SİİİT artık bu işin e, oto şeye gidiyor. asfalt şeyine girdik. Artık bir çıkma sokak olmaktan çıkıyoruz. Yavaş yavaş otobandan ilerleyen bir SİİİT olacak. Halkımızın bize olan teveccühü, güler yüzü, gittiğimiz her yerde sıcak karşılamamız bizi motive ediyor. Bunların bizi e, bu şekilde motive etmeleri bizim Ankara'da elimizi de güçlendiriyor. Artık Ankara'nın her tarafını biliyoruz. Nasıl bir projeye sahip çıkacağımızı biliyoruz. Nasıl gidip bir şekilde ödenek alabileceğimizi biliyoruz ve bu şekilde dayına girdi. İnşallah bizim isteyip de birlikte beraberlik içerisinde isteyip de yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bu konuda ben özel kapasın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel paslaşmalar oluyor, çok güzel yönlendirmeler oluyor. Sizin bazen haber yaptığınız belki siz memleketle ilgili bir eriştiri olarak yapıyoruz ama biz onu hemen alıp ilgili yerlere gösterip oradan o konuyla ilgili çözüm üretmelerini talep ediyoruz. Yani bu yüzden sizin o haberleriniz bizim için çok çok önemli. Yani sizin basına gerçekten bu konuda teşekkür ediyorum. Yapıcı ve inşaatçı haberler, bu da memleketimize ve hepimize faydası oluyor.